MyLife Danışmanlık Ekrem Çufa ile Yeni Bir Yaşam, Yeni Bir Kariyer programını sunar. Kıymetli dostlar, merhabalar. Ben Profesör Doktor Ekrem Çufa. Yeni Bir Yaşam, Yeni Bir Kariyer programına hoş geldiniz. Kıymetli konuğumuz uzman klinik psikolog Osman İlhan Bey beyefendi. Hoş geldiniz. Hoş getirdiniz. Merhabalar hocam. Merhabalar. Tekrar sizi kanalımızda ve programımızda konuk almaktan onur duyuyoruz. Çünkü kadere? daha önceki izleyiciler çok faydalar gördüler. Kıymetli psikolog Yağmur Yılmaz evet. hanımefendi. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Bir ederim. Birçok tecrübenizde değil mi? Evet. Çocuklarla, ergenlerle. Okullardaki psikolojik destek ve psikologluğunuza arzu endam ediyorsunuz. İlk olarak ağırlıyoruz sizi. Evet. Siz de şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Güzel evet. program oldu bizler için. Kesin olacak inşallah. Değerli seyirciler bugünkü konularımız... Tabii ki uzmanlarımıza yöneleceğiz ama depresyon, kaygı bozukları, sosyal fobi gibi birçok psikopatolojik sorunları ele alacağız. En önemlisi de ne biliyor musunuz? Ezber bilgiler değil. Bunlar ezber bozan ve çoğu yerde ulaşamayacağınız güçletiyorlar. O yüzden televizyonunuzun veya cep telefonunuzun sesini açın ve can kulağıyla dinleyin. Hemen şimdi psikologumuz Yağmur Yılmaz Hanımefendi'ye yöneliyoruz. Efendim çocuklarda veya bebeklerde yani genellikle genel tabir çocuk olarak kullanılıyor da hı hı. depresyona girdiğini nasıl anlarız? Semptomları nelerdir? Belirtileri nelerdir? Bunu çocuk yakınları olsun, veliler olsun, öğretmenler olsun nasıl fark edebilirler? Hı hı. Öncelikle çocuk, çocukluk dönemi olarak bahsetmek istiyorum. Çocuklarda depresyona girdiklerini şu şekilde anlayabiliriz. İştahta azalma. E, yeme içme bozukları genel olarak, uyku problemleri, e, daha sonra içe çekilme, e, daha önce yaptığı işler, işlevlerden, oyunlardan zevk alamama, gittiği yerlerden daha önce zevk aldığı gibi artık alamama gibi e, davranışlar görebiliyoruz. E, özellikle bebeklerde anne ile olan çatışmalar gerçekleşiyor, daha çok ağlama krizleri e, gibi durumlar olabiliyor. Tabii Bunlar çok önemli. Yani böyle bir belirti gördüğünde mutlaka bir, e, uzmana başvurulmalı. Mutlaka bir uzmandan yardım alınmalı, başvurulmalı. Evet. E, kıymetli Osman Bey, yani siz e, gerek kamu da olsun, gerek özel de olsun 10 binden fazla seans yaptınız, belki daha fazla vaka gördünüz. E, bu tip durumlarda ailelere, e, öğretmenlere düşen görev sorumluluklar var mıdır, nelerdir? Ekrem Hocam bu konu çok önemli bir konu. Çünkü çocukluk dönemi özellikle 0-3 yaş. Neden 0-3 yaş? Biz hayatı doğumla ölüm arasında bir periyot olarak alırsak ve gelişim dönemlerini yaşlara bölersek 0-3, 0-6, 6-12, 12-18 ve 18'den sonra gelen yetişkinlik dönemi diye Kabaca bir periyoda alıyoruz. İnsan için o 0-3 yaş çok önemli. Çünkü dışa en bağımlı olduğu, daha gelişiminin ilk basamağında olduğu, bakıma muhtaç olduğu pasif bir dönem. Evet. Bu dönemde çocuk öğrenmeye sıfır noktasından başlayarak açık olduğu gibi çevrenin bütün uyaranlarına da aynı şekilde açık o nedenle 0-3 yaşındaki çocuğa hem öğretim hem eğitim hem de davranış boyutunda çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi çocuk depresyonundan bahsetti meslektaşımız Yağmuran'ın ee, şimdi çocukta depresyonu özellikle 0-3 ve 0-6 yaşındaki depresyonu basit şekilde şöyle anlayabiliriz. Çocuğa yakıştırılan en önemli şey nedir? Cıvıl cıvıl olmak, evet. çevreye gülücükler saçmak, neşeli olmak, neşeli olmak yetişkinlere şirinlik yapmak. Şirinlik. Bunu da çocuktan nasıl anlarsınız? Çocuğa siz güzel bir davranış sergilediğinizde çocuk geri bir davranış size verir. Gözleri Hemen, güler, ilgilenir. Gibi. Eğer bir çocuk özellikle 0-3 yaşta sizin bu yaptığınız jestlere bir karşılık vermiyorsa, size göz teması kurmuyorsa, cıvıl cıvıl değilsin, anahtar kelime, Cıvıl cıvıl değilse evet. bilin ki orada bir sıkıntı var. Ama bu sıkıntı illa çocuğun bakımından ya da anne ile olan sıkıntılı ilişkisinden kaynaklandı, kaynaklanan bir depresyon tablosu gibi sadece algılanmamalı. Tabii, tabii. Çocukta bir gelişim bozukluğu var mı? Yaygın gelişim bozukluğu var mı? Atipik durumlar var mı? Bir dam sendromu, otizm. Çocuğun göz kontağı ve göz takibinden bütün bu haritayı çıkarabilirsiniz. O nedenle annenin ve babanın kritik bir kelimesi var. Çocuk benim çocuk benim yaptığım jest ve mimiklere, şirinliklere karşılık veriyor mu? Yani çocuk çevreye duyarlı mı? Bana duyarlı mı? Bu çok önemli. Çok önemli evet. Bravo. Bu kritik bir nokta hocam. Yani taraflar ebeveynler ya da çocuk yakınları senin yüzünden çocuk böyle veya bak sen şöyle yaptığın için çocuk hasta oldu ya da mutsuz gibi suçlamalar yerine ee, en güzel aslında bir uzmana göstermek lazım Tabii ki de çünkü e, birtakım testler var <gülüyor> yağmuranıma yöneleceğim bu noktada hani e, daha çok e, okulda da çalıştığınız için e, çocuklardaki bu durumları tespit etmek için yani psikolojik teşhis tanılar için veya gelişimsel değerlendirmeler için ne gibi testlere tabi tutulabilirler? <gülüyor> Ee, daha çok bu çocukların okuldaki durumlarını takip etmek e, hem sınıf öğretmenliğinin küçük yaş grubu için hem de rehber öğretmenliğinin gözetimde olması gerektiğini düşünüyorum. E, rehber öğretmenler e, zaten düzenli olarak öğrencilerle takip halinde oluyorlar. Çocuğun aile durumundan, arkadaş ilişkilerinden, işte ders başarısından, e, sosyal faaliyetlerinden tüm her şeyle, her yönüyle tanımak, e, tanıması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki. Sayı ne kadar olursa olsun. Olursa olsun. E, bu sebeple öğrenciyi zaten yakından takip eden bir öğretmen, çocuktaki herhangi bir değişimi, e, vadede de olsa uzun vadede olsa mutlaka bir şekilde fark edecektir diye düşünüyorum. Gerek aileyle iletişim kurmak gerek işte çocuğun arkadaşlarıyla iletişim kurarak çocuktaki değişimleri fark etmek ona ne gibi yeni davranışlar kazandırmak veya onun elindeki kötü düşünceleri nasıl alabiliriz onunla ilgili çalışmalar yapmak gerektiğini düşünüyorum. Tamam. Osman Bey bu noktada bir şey sormak istiyorum size. yüzden yani çocuktaki bir sorunu taraflar karşılıklı suçlayarak halledemezlerse bazen bunun tersini de yapabiliyorlar. Hatta bu kulvara hiç girmeden ya çocuktur geçer, bir şey yoktur. Biz de çocukluğumuzda böyle şeyler geçirdik deyip koyveren, saldım çayıra Allah kayıra diyen insanlar da görüyoruz. Diğer tarafta aşırı pimpirikli insanlar da görüyoruz. Yani bunu bu noktada ayırıcı ya da ayırıcı tanı ne olabilir? Evet, ee, şimdi e, her yetişkin olan birey evlilik kurumu çatısı altında e, çocuk yapma özgürlüğüne hem yasal olarak hem de gündelik işleyiş olarak hakkı var. Ancak e, çocuk yapmaya karar vermiş her birey o çocuğun sorumluluğunu almak zorunda. Evet. E, bu zorunluluğu alma hali onlara belli sorumluluklar veriyor. Nedir? Çocuk beslenmesi, uykusu, hijyenik bir ortamında büyümeye çocuk haklarından gereği ihtiyaç duyuyor. Aile ilk önce bunu karşılayacak. Aile bunu karşılayamıyorsa devletten destek alacak ki sosyal devletin buradaki en önemli konumu budur. Çocuk bu güvenli ortamda, yaratılışında olan, fıtratında olan e, temel gelişim basamaklarını hiçbir uygulama olmasa bile kendi başına devam edebilir. Ama buradaki pozitif uygulamalar çocuğun gelişimini daha sağlıklı daha pozitif yönde artar şekilde ve topluma karışacağı e, bire ve kişilik geliştirmesi noktasında daha sağlıklı ilerlemesini sağlar. Bir anne çocuğa temel bakımını verecek. Baba çocuk 0-3 yaştayken anne bu temel bakımı verirken anneyi destekleyecek. Aileyi güvenli ve sağlıklı bir ortamda tutacak. Çocuk 3 yaştan sonra emekleme ve yürüme aşamasından sonra hayata dahil olduğunda hem anne hem baba çocuk üzerinde aynı emeği ve eforu göstermek zorunda. Artık burada annenin daha baskın olduğu yönü çıkıyor. Şimdi burada suçlamak yerine işbirliği ve uzmanlardan fikir ve destek alarak e, sosyal medya artık çok yaygın. Orada doğru sayfaları takip ederek, doğru uzmanların kitaplarını okuyarak, kulağının bir ucunu bir uzmana çevirerek... Anne babalarının ya da geleneksel anlamda çocuk büyütme donelerini de bir köşeden alarak e, mix bir şekilde karışım şekilde çocuğu büyütecek. Ana tema ben her şeyi biliyorum olamaz. Evet. Anne baba bunu diyemez. İkinci tema benim annem babam çocuğu böyle büyüttü ben de böyle büyütürüm de diyemez. Çünkü artık çağ değişti. Bugün Mars'ta medeniyet kurma planları yapıyor insanlık, tabii, uygarlığı. Tabii. Ee, böyle bir çağ değişimi içinde bundan hatta 5 sene, çok kısa bir süre bakın 50 sene demiyorum, 5 sene önceki çocuk yetiştirme tarzları bile yeterli değil. Çocuk 4 yaşına geldiğinde teknolojiyi tanıyor çünkü. Evet, değerli seyirciler o zaman 5 yıldan daha önce yazılmış, hatta şöyle diyelim 10 yıldan daha önce yazılmış çocuk gelişim kitaplarını tekrar bir gözden geçirmeniz lazım. Uzmanlara sormanız En güzeli de böyle güzide Psikologlarımıza gidin Çocuk danışmanlığı alın Bebek nasıl büyütülür Gelişimi nasıl takip edilir Çocuğun psikopedagojisine nasıl yardımcı olunur Bence işi öğrenin Çünkü bir motosikleti Veya arabayı kullanmak için bile 6 ay kursa gidiyorsunuz Ama anne babalık okuluna Gitmediğiniz için Her şeyi biz babamızdan Anamızdan böyle gördük diye inatlaşıp yaptığınız için olan çocuğa oluyor. Aman dikkat çok kıymetli yavrum hanım. Az önce e, psikolojik testlerle ilgili e, biraz daha dönersek hı hı. hani bu Denver gibi işte Ankara Gelişim Envanteri hı hı. gibi testler var. Bunlara ne zaman ihtiyaç duyulabilir? Bir sorun oluncadan başvurulmalı. Olmasa da 6 aylık periyotlarla başvurulabilir mi? Ben onu çok merak ediyorum. Çünkü az önce Osman Bey 0-3 yaş döneminin hani her anlamda e, ince motor olsun, kaba motor olsun, işte dil gelişimi, kişisel sosyal gelişimlerin çok önemli olduğunu vurguladı hı hı. Yani bu konuda merakımızı giderirseniz çok iyi olur. Evet. Çocuklar üzerinde test uygulama çalışmalarını daha önce dediğim gibi rehber öğretmenler eğer gerektiğinde bu testi uygulamalıyız düşüncesine sahip olduğunda tabii uygulayabilirler. Tabii. Aileler de bu konuyla ilgili bir şüphelendiğinde işte önce rehber öğretmenle görüşüp daha sonra bu testler uygulamasını isteyebilirler. Uzman yani, yani bu 6-12 veya 6-18 yaş için dönemi için bu böyle. Peki 0-3 yaş için? Nasıl belirtiler veya gelişimsel gerilik mi olur, davranış bozuklukları mı olur, başka semptomları nasıl fark edebilirler? Çocuklarda yani anomali ya da anormallikleri nasıl görebilirler? Evet. Daha önce dediğim gibi ağlama krizleri, o yaş civarında daha çok gösteriliyor aslında. Tamam. Çocukta bir huysuzluk, işte göz teması kuramama, o cıvıl cıvıl dediğimiz çocukluğu görememe, işte herhangi bir uyarana karşı. Tepkisiz kalma. Çok az kullanma, evet. Tamam. Bir müziğe karşı, bir sese karşı veya karşısında ona gülümseyen bir ebeveyne yeteri kadar tepki veremediğinde o çocukta içsel bir problem yaşadığını, o problemle, problemle çatışamadığını gördüğümüzde zaten bir problem olduğunu anlıyor ve direkt uzman kişilere yönlendiriyoruz. Evet, bravo. Tabii ki bu çok önemli bir noktaydı sizlere soracağım ama yani çocuklarda kaygı bozukluklarına mı devam edelim yoksa ergen ve yetişkinlerde depresyonu inceleyelim ne dersiniz biraz daha çocuk hakkında konuşabiliriz sanki o zaman bu çekimi çocuklara ayırabiliriz diyorsunuz evet, evet. yani peki Osman Bey genel olarak işte bu cıvıl cıvıllığını veya yaşam doluluğunu yitirmiş çocuklarda en önemli görülen noktalardan biri de Hani depresyondan sonra işte tabii ki hiperaktiviteyi de konuşacağız ama anksiyete bozuklukları çocuklarda e, nasıl oluyor? Hı hı. Yani bunu nasıl anlayabiliriz? E, çocuğu yeterince güvende mi? Nasıl bir e, kaygı bozukluğu yaşıyor? Nasıl bir endişe hali? Performans kaybı var mı? Hı hı. Yani çünkü çocuktaki bir yıl gelişimsel bir gerilik veya psikolojik bir sıkıntı yetişkine... Kıyasladığımızda 10 kat daha kesinlikle. E, yani kesinlikle. yaşa vurduğumuzda bir çocuk bir yaş bile her anlamda psikolojik pedagojik gelişimini geç tamamlarsa yetişkine vurduğumuzda 10 yılla ölçülüyor tabii, tabii Çok ki. büyük bir zaman tabii kaybı. Ki. Adeta saniyelerle yarışıyoruz. Tabii ki. O yüzden erken farkındalığa nasıl ulaşırız? Ee, burada kritik nokta şu çocuk deyince e, aklımıza şöyle bir şey gelsin. İlk önce 0-3 gelsin. 3-6 gelsin sonra 6-12. Bu tabloya kadar ergenlik basamağına kadar tam anlamında bir çocukluktan bahsedebiliriz. Yasal anlamda 18 yaşına kadar bireye çocuk derler ama hani psikolojik, psikogelişimsel açıdan çocuk terimi en çok 0-12'ye uyuyor. Tabii ki doğru. Özellikle 0-6 döneminde e, çocuğun anksiyete, depresyon, kaygı e, bu terimlerle tanımlanacak halini kaynağı çocuğun anneyle. ile Özellikle bakım veren anne ile ki biz buna e, kitap dilinde nesne ilişkisi diyoruz. Anne ile kurduğu ilişkiye bakmak lazım. Çünkü çocuk anneye ki yaratılış gereği anne ile uyumlu bir canlıdır insanoğlu. Özellikle 0-3 yaşta. Annenin hem tensel sıcaklığına hem anneden gelen gıda olan süte hem anneden gelen gözlerle ve dokunuşla gelen psikolojik donelere muhtaç olduğu bir dönemdir. Kesinlikle. O nedenle çocuk eğer anneden tutarsız bir davranış alıyorsa, bir gün çocuk cıvıl cıvılken anne ona Ay canım cicim deyip ertesi gün hiç ilgilenmiyorsa çocuk buradan tutarsız bir geri dönüş alıyor anneden. Anne çocuğun bakımını ihmal ediyorsa, anne çocuğun ağlamakla ya da şirinliklerle çocuğun talebi olan mesajları algılayamıyorsa ama bu algılayış algılamama hali ister ihmalkar bir anneden olsun, belki annenin psikolojik sıkıntıları var, o sebeple ihmal ediyor olsun, sebebi ne olursa olsun çocuğa negatif anlamda dönüyor. Çocuk bu sefer anksiyete üretmeye, kaygı üretmeye başlıyor. Diyor ki, benim dünyada sağlıklı bir birey olarak büyümemi sağlayan, ki onda bu otomatik olarak işliyor bu tema, annem bana gerekli ilgiyi vermiyor, sıcaklığı vermiyor, benim şirinliklerime karşılık vermiyor, bakımımı geciktiriyor diyor ve burada bir kaygı yaşıyor, bağlanma kaygısı yaşıyor. Tabii çocuk bunu bilinçli olarak yaşamıyor, otomatik otomatiksel olarak, içgüdüsel olarak yaşıyor. Ve anne nesnesine karşı güvensiz bir bağlanma oluşturuyor. Annem gerçekten bu dünyada sağlıklı bir birey olarak benim büyümem ve kalmam için gerekli e, ilgiyi bana göstermiyor. E, bilgisi psikolojik doneye, ilk öğrenme dediğimiz 0-3 yaşın öğrenmesi yetişkinliğe güven sorunları, e, bağlanma problemleri... İnsanlara tam teslimiyette bir ilişki kurma problemleri gibi yansıyor. Şimdi biz yetişkinlerle terapi yaptığımızda ona bu durumu anlattığımızda yani nasıl olur? 0-3 yaşta benim bu yaşadığım şey, benim 50 yaşındaki hayatımı nasıl etkiler? Ben profesörüm, ben doktorum, ben psikologum, ben şuyum buyum diyor. Ben bunları çözdüm. Hayır. Bunlar bilinçaltı olarak kayıt ediliyor. O nedenle 0-3 yaşta 3 seneye ya, çok uzun değil. 0-3 yaşta en profesyonel... Anne baba ki anne baba en başta siz söylediniz. Anne baba okulu dediniz. Gerçekten böyle bir okulun kurulması taraftarıyım. Kesinlikle. Kurulmuyorsa sizin gibi hocalar var. Yağmur Hoca gibi hocalar var. Benim ben gibi mi? insanlar Bulun bizi. Kesinlikle. Biz onları öğretelim. Biz hazırız. Hazırız. 0-3 sene, 3 sene. Çocuğa yapacağı 3 senelik yatırım. Çocuk Allah uzun ömür versin. 80 yaşına kadar yaşayacaksa o 80 senesini belirleyecek. Bu kadar net. Tabii, bu bir felsefe değil. Bilim bu. Kesinlikle. Yani bu, bu çok ciddi hem maddi hem manevi hem de ülkemizin ve çocuklarımızın hem de soyumuzun, sopumuzun geleceğine çok ciddi bir yatırım. Evet. Ben şöyle izah edeyim, 018'i Dünya Sağlık Örgütü yeni açıkladı. Ee, genel olarak işte bu yaş çocuk ergen dönemi diye adlandırırken ikisi birlikte... 19 Yağmur Hanım 65 yaşa kadar bizleri Genç kabul ediyor. Düşünsenize evet. Yani yeni standart bu Hani Mars'a Uzaya ayak işte 21. yüzyıla girince Bunun hakkını vermek lazım 66-80 arası Yani düşünsenize Orta yaş Bakın evet. değişti Yani bu kadar tıp psikoloji ilerlerken 81'den itibaren Bir insan yaşlı kabul ediliyor ne olur Allah aşkına, vatan aşkına, millet aşkına, inandığınız tüm değerler aşkına, anne baba okuluna, 0-3 yaş dönemine gidin. Hatta mümkünse hamilelik başlandırın. Hamileliğe karar verdiğiniz an psikologun kapısını çalın. Onlar size her şeyi A'dan Z'ye adım adım ve size özel öğretecekler. Doğru adres uzman klinik psikolog Osman İlhan Beyefendi ve psikolog... Yağmur Yılmaz Hanımefendi Kapılarını açmışlar Seans odalarında sizleri Birebir özel eğitim vermeye Danışmanlık Yapmaya hazırlar Hocam 3 dakikamız var O kadar canlı o kadar Verimli geçti ki bu yayınımız Son 3 dakika Başka bir konudan Bahsetmek isteriz Yağmur Hanım'a yönelelim Bir çocuğun Okula hazır olduğunu Nasıl anlarız özellikle yani 6-9 yaş döneminde e, çocukları okula gönderiyorlar. Oh be kurtulduk deyip e, anne doğru düzgün anneliğini yapmıyor. Baba e, ben zaten işe giriyorum bütün gün yorgun geliyorum diyor. Ve bazıları da tam tersi çok kaygılı okulu her şeyi kontrole neden oluyor. Yani anksiyete bozuklukların bir nevi çocukta hortlamasına neden oluyor. İster o dönemde neler yapılacaktan bahsedin. İsterseniz de okullar açılıyor. Okul fobisi neden oluyor? Bir üç dakikamız var. Buyurun. Öncelikle yeni eğitim, öğretim hayatında bütün öğrencilere ve en çok velilere başarılar diliyorum. Evet. Bu okula uyum sürecinde yine çocuklardan ziyade ben deneyimlerimden ötürü velilerin okula hazırlık sürecini desteklemelerini bekliyorum. Aşırı tutucu velilerin kaygıları kesinlikle direkt doğru orantılı olarak çocuğa geçiyor. Eğer bir yerde çok tutucu, çok aşırı kontrolcü, aman düşmesin, aman üstü kirlenmesin, aman işte yanlış öğrenmesin şeklinde tutum sergileyen melilerin çocuklarında o kaygıyı inanın doğru orantı olarak görebiliyoruz. Görüşmelerimde de yap, Hani ilk önce çocuğu gördüğümüzde zaten bir anne baba portföyünü direkt olarak karşımıza çıkarıyor çocuk. Yani annem babam benim için çok kaygılı. Ben... Bunlar nasıl başa çıkacağımı bilemiyorum der gibi o gözlerle zaten dizlere bakıyor. Bu sebeple okula yeni başlayacak olan çocuklarımızın anne babalarına kaygılarını yeterince evet o heyecan olmalı bir çocuğunuz var yıllarınızı vermişsiniz, emeklerinizi vermişsiniz de ve güzel bir şekilde başlamasını istiyorsunuz ama yanlışıyla doğrusuyla siz zaten Gereken kuruma, gereken öğretmenlere, gereken uzmanlara teslim ediyorsunuz çocuğunuzu. İç güvenliğinizi kontrolde tutmalarını çok, çok çok tavsiye ediyorum. Peki Osman Bey, siz okullar açılırken velilere, öğretmenlere, okul idarecilerine ve öğrencilere neler öneriyorsunuz? Hocam, çocuk annenin gözlerini takip eder. Özellikle annenin ama. Evet. Babayı da takip eder. Evet. Ben kurumlarda çalışırken özel seanslarımda da bir anne gelip bana, çok anne gelip bana şunu söylerdi. Çocuğum okula gitmekte çok zorlanıyor, çok kaygılı, evden çıkmak istemiyor derdi. Benim çocuğu konuşacağımız anne derdi. Ben de ona dönüp derdim ki, bence çocuğun kaygısından ziyade sizin kaygınız var çocuktan ayrılmak yönünde. Siz çünkü onu evin ve kontrollü ortamın dışında bir kuruma bırakma noktasında kaygı yaşıyorsunuz. Çocuk sizi takip ediyor, gözlerinizi takip ediyor. Sizden gelen mesajları çocuk alıyor. Çocuk kaygılıysa bilin ki ebeveyn de kaygılıdır. Kesinlikle. Biz ne yapıyoruz uzman olarak? Yağmur Hanım bunu çok iyi bilir. Birçok seansında bana bu konuda e, danışmanlık fikir vermiştir. Annenin kaygısıyla çalışıyoruz. Evet. Çocuğun kaygısıyla değil, annenin kaygısıyla. kaygısıyla. Bir bakıyorsunuz çocukta kaygı bitmiş. Evet. Formül bu. O yüzden değerli seyirciler, değerli veliler, değerli öğretmenler, değerli öğrenciler. Eğer herhangi bir Sorun varsa mutlaka hani okul olgunluğu testi var ya, veli olgunluğu testi de olmalı. Bu illa gerilik anlamında düşünmeyin Allah aşkına. Yani psikolojik olarak, kaygılarınız olarak, güven sorunlarınız olarak okula ve eğitim öğretimine öğretmenler için de olgunluk testi olmalı. Okul yönetimi için de testi olmalı. Çocuğu gelin el birliğiyle, fikir birliğiyle, ağız birliğiyle hazırlayalım. Sevgili öğrenciler, hayırlı uğurlu olsun, sevgili öğretmenler yolunuz açık olsun. 2019-2020 eğitim, öğretim yılı cap canlı, dop dolu geçsin, hayat dolu geçsin. Hoşçakalın, kalın Hepinize sevgiler, selamlar olsun efendim. My Life Danışmanlık, Ekrem Çulfa ile yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programını sundu.